4 parça dana açamız var. Bunları bir gece suda bekletmemiz lazım. Bir gece beklettikten sonra bunu güzelce temizleyeceğiz. Şimdi dolaba gidiyor. Zaten tütüldükçe siyahlıklar, minik minik siyahlıklar oluşuyor. Diğer parçalarını da koyduk tertemiz temizlenmiş bir şekilde koyuyoruz ilikleri zaten burada herhangi bir kan yok üstünü kapatacak kadar su ilave ediyoruz Yaklaşık 3 saat pişirdiğimiz, 3-3,5 saat pişirdiğimiz paçayı, dana paçayı şimdi düdüklüsünü açıyoruz. Düdüklü soğumuştu zaten. Kontrol edelim. Bakın tam artık pişmiş kıvamda. Pişmiş. İçindeki lik kolaylıkla çıkıyor. Yaklaşık bir kase yoğurdumuz var. Ev yoğurdumuz. 2,5-3 yemek kaşığı kadar da unumuz var. Karıştırıyoruz. Çorbanın kıvamlı olması için terbiyenin, terbiyedeki unu biraz fazla koyuyorum o yüzden. Yoğurt miktarını damak lezzetinize göre arttırabilirsiniz. Kemiğinden ayrılmış dana paçanın suyunu Yoğurdumuza ilave ediyoruz yavaş yavaş. Topaklanma olmaması için. Çıkmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bir topaklanma olmadı. Gördüğünüz üzere. Şimdi tencereye alacağız. Yavaşça. Karıştırmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı sirkemiz var. Üzüm sirkesi. İlave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar Kırmızı tatlı toz biber ve biraz da pul biber 1 çay kaşığı kadar ilave ediyoruz. Şimdi 4 diş sarımsağımız var. Bunları rendeliyoruz. ocağımıza alalım. Bakın. iki çay kaşığına yakın tuzumuzu atıyoruz. Servis ederken isterseniz biraz da üstüne limon Birkaç tane limon sıkabilirsiniz. Afiyet olsun. Çorbamız oldu. Dediğim gibi çok fazla kaynatmıyoruz. Şu an tam kıvamını aldı. Çorbamız kaynadı. Şimdi tabağımıza alıyoruz servis için. Kıvamı gayet güzel oldu. için hazır. Kaç damla limon sıkıyoruz? Afiyet olsun.